27 Eylül 3 Ekim Değerli ay burçları nasılsınız? Güzel ve huzurlu ve acayip iyi bir hafta geçsin. E, sağlık probleminiz olabilir. Özellikle değerli kadınlarımıza sesleniyorum. E, göğüs, rahim, alerjikle kaynaklı biraz sıkıntılarımız söz konusu olabilir. E, doktor kontrollerinizi lütfen unutmayın. Riskli bir durum yok ama lütfen kontrol edin. Çünkü e, renkli dönemlerinizle alakalı ya da kadınsal, hani her kadının yaşadığı olayda gecikmeler söz konusu olabilir, kasık, kasılmalar olabilir. Hem, e, genç kızlarımızda da olabilir, fark etmiyor. Lütfen bir kontrol dönemi. E, rahat, i̇çiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok ama sizin böyle endişeleriniz var. Bir En azından bir doktorunuza gidin. Bu doktorlar niye okuyor ki? Bunlar için okuyor. Doktorlarımız çok kıymetli. E, o yüzden doktora bir kontrol ederseniz sevinirim. Bu ara içsel dünyanıza dönüp kendi içinizde ta, e, kavga edebilir. Kendi içinizde yaşayabilirsiniz. Yani hiçbir şey, de, kendinizi değersiz göreceğiniz bir hafta olacak. Beni kimse önemsemiyor herkes beni unuttu. O yüzden iç dünyanızda yaşamaya karar vereceksiniz. Bence e, yanlış var. Çünkü diyor ki dış dünyaya dönerseniz. İnanılmaz çevre, inanılmaz eğlenceli, yeni, yeni insanlar, yeni çevre çok rahat hissedeceğiniz olaylar söz konusu. Biraz cesaretinizde kırgınlıklar, tutukluklar söz konusu olabilir. Hadi bu tutuklukları atalım. Kendimizi böyle bir dışarıya, içimizdeki yaşadığımız korkuları da dış dünyaya atarsak enerjimizin tavan yapacağı bir hafta gözüküyor. Lütfen bir, bir toparlanalım olur mu? Sizin için yükselen ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Dünya ve Türkiye gündemi için Instagram sayfamı geçiş yapabilirsiniz. İş konunuzla ilgili değişmesini istediğiniz, işiniz değişmeyecek unutmayın. Ee, daha vakti var. Bununla ilgili ha şöyle bir durum olabilir. İşinizde masanız, yeriniz, ünvanınız değişebilir ama şirketiniz kalacak gözüküyor. Aynı şirkette yer alacaksınız. Ee, Bulunduğu firmanın başka bir bloğuna geçmek istiyorum diyorsanız evet bu firmanın başka bir bloğunda kapısı açık ve oraya geçiş yapma konumunuz da var gözüküyor. İş hayatınızla ilgili farklı alanlara e, geçiş yapmak istiyorsanız da imkansız şu an için olumsuz gösteriyor. Şu an öyle bir hata yaparsanız işsiz kalma ihtimaliniz çok yüksek. Rica ediyorum işinize sahip çıkın. Kendi işinizi kurmak isteyenler için özellikle e, yeni bir oluşum yeni bir akım yaratmak istiyorsunuz. Evet bunu yapabilirsiniz. Bununla ilgili çok güzel fırsatlarınız var. Eğer bunu doğru e, zaman özellikle Ekim sonu ya da Kasım evresinde yaparsanız bu işinizde çok doğru oluşumlar ve yurt dışı ile ilgili ve yurt dışında şirket açmak istiyorsanız bununla ilgili güzel fırsatlarımız var. Araştırın, yurt dışında şirketinizi açın. Çünkü bu kapınız daha hayırlı gözüküyor. Sabit bir alanda çalışıyorsanız ve işinizle ilgili hiç değişmiyor diyorsanız İşimle alakalı bazı gerginlikler ve bu sistemdeki evredeki insanlar beni kullanıyor diyorsanız şu an alternatif bir işte bulamadım uzun süredir de başvuruyorsunuz olumsuz cevap alıyorsunuz hadi burayı da böyle idare edelim ee, özellikle Ekim sonuna kadar idare etmenizi istiyorum Ekim sonrasından sonra güzel iş kapınız söz konusu olacak ama sürpriz paralar var. Yani e, bana para gelir mi diyen yay burçlarına şöyle diyorum. O para size geliyor. O istediğiniz para ve almak istediğiniz evin anahtarı da sizin kapınızda. Korkulacak bir durum yok hatta yatırım anlamında şans kapınız çok yüksek e, alacağınız ve sürpriz anahtarınızı araba anahtarınızı değiştirmek istiyorsanız da bununla ilgili sürpriz kapılar söz konusu olacak o yüzden ben sizde parayla ilgili korkuyor görmüyorum ama biraz özgüvenli biraz karmaşık evrede biraz yıpranmalarınız söz konusu olabilir dış dünyaya açıl enerjini toparla. Özellikle de üniversitede kürsü mesela e, akademisyen olmak istiyorsanız, okul beklentiniz, okul değişiklik beklentiniz varsa bunlar olumlu. Belediyede başka bir bölüme geçmek istiyorsanız olumlu. Organik tarım, toprak ve toprakla alakalı işler yapmak istiyorsanız olumlu. Ya yani bunlarla ilgili sorun yok. Sevgili konusunuzda ilişkinizle ilgili bu ara e, aile aile değil de yakın e, ilişkinizle alakalı Böyle bir mesajdan kaynaklı, bir yakın dostunuzun bir mesajından kaynaklı ilişkide biraz kırgınlıklar söz konusu olabilir. Lütfen olayı abartmayın. Yanlış mesaj geldi sizin eşinize ya da size gelmedi. Bu yanlış anlaşılma ilişkinizi bitirmenize sebep olacak. Lütfen mesajı doğru görün. Gereksiz olayları abartmayın istiyorum. E, Sevgili edinmeye çalışan bazı yay burçları var. Şans verdim olur mu? E, bu ilişki devam eden mi? Evet bu ilişki devam edecek. Biraz daha şans vermen lazım. Hemen pes etme. O, o arayacak mı ya da ben mi arayayım endişeleriniz var ya. Her iki tarafta birbirini arayacak. Burada endişe edilecek bir durum yok. Sadece ne sorun var biliyor musunuz? Çok fazla bir an önce ilişkim olsun. Çok uzun süredir ilişki enerjisinde yalnızsınız ya. Evet yavaş yavaş bu enerji oturacak. Hatta ciddi evliliğe doğru gidecek. O yüzden sabırlı olun. Sevgilin senin geri gelmesini isteyenler için... Evet ufak tefek diyaloglar, konuşmalar olacak ama tam istediğiniz kıvamda gelmeyecek. Daha onun için vakit var. Ama kalbimde tuttuğum biri var. Bu bana mesajı atacak mı? Evet atacak ama sizin hayatınıza da değişiklikler olacak. Ona şans verirken siz başka bir enerjiye de geçiş yapabilirsiniz. Her iki insan arasında da kalabilirsiniz. Bu ara böyle duygusal bir karmaşıklığınız söz konusu olacak diyorum. Evli olan değerli yay burçlarına özellikle eşinizin bir iş değişmesini bekliyorsanız olumlu. Ama sizin bir iş evrenizde e, burada kalıcı mıyım diye düşünüyorsanız evet kalıcısınız ama maaş konusunda biraz sıkıntılar yarım paralar alabiliriz bunun verdiği bir gerginlik söz konusu olabilir ama e, eşinizin içinde büyük bir değişim ama sizde bir para konusunda e, olumsuzluklar var e, sizin de özellikle bu ara ee, yakın akraba yakın dostlarınızın devamlı yatılı bir ruh hali Covid'de kimi misafir ediyorsunuz bilmiyorum ama biraz misafirlikleri biraz kenara atarım baş başa flört edelim bu bize iyi olacak eğer ki e, böyle bir uzaktan beğendiğiniz biri varsa o beğendiğiniz kişi sizin, sizi beğeniyor Hadi bunun da sevincini yaşayın istiyorum. Bu size keyif verecek. Bir de yakın hala tarafı ya da baba soyunuzla alakalı noktada bazı miras konularınızla ilgili can sıkıcı olaylar söz konusu olabilir. Para haklarınız ya da mal haklarınızla ilgili mahkeme açma gibi bir durumlarınız olabilir. Bunları ihmal etmeyin. Sağlık olarak... Göz göz çizdirmek isteyebilirsiniz. Uzakla ilgili sorununuz olabilir. Bir de özellikle e, yataktan kaynaklı vücutta kaslarda e, sorunlar var. Yatağınızı değiştirme vakti ihmal etmeyin. Bu ara en çok ne olacak biliyor musunuz? E, şöyle söyleyeyim. Ee, çok yakın üniversite ya da lise arkadaşlarınızla ya da çok eski çocukluk ya da mesela 20 yaşındaysanız ilkokul arkadaşlarınızla güzel bir hafta todu sonu. Hatta mangal keyfiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Mutlu kalın. hoşça kalın Allah'a emanet olun.